Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Geçtiğimiz yıl aşk hayatınız, çocuklarınız, özellikle hayalleriniz, hedefleriniz, arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle alakalı gündemlerle ilgilendiniz ama nispeten ay düğümleri sizi desteklediği için geçtiğimiz yıllara nazaran daha rahat bir sene geçirdiğinizi düşünüyorum. E, tabii her birimizin zaman zaman e, natal haritalarındaki farklı transitler e, bu genel yorumlardan muaf olabiliyor. Ama yine de diğer burçlara nazaran siz oğlak burçlar için daha keyifli bir yıldı. Şimdi ise artık koca bir yılı geride bıraktık ve 2023 senesine hazırlık sürecindeyiz. 2023 senesi hepimiz için oldukça radikal değişimlerin yaşanacağı bir sene. Ve esasında büyük transitlerin yaşanmasıyla beraber gündemlerimiz, konu başlıklarımız tam anlamıyla değişmeye başlayacak. 2022 senesinde neler yaşadık bunların bir raporunu e, video çekelim eğer vakit olursa yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda sizler 2022'de neler yaşadınız bunları da yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bununla beraber 2023 senesinden beklentilerinizi güzel olumlu cümlelerle lütfen yorumlarda arkadaşlar sabitleyin. Ben de en beğendiklerimi yukarıya sabitleyim ki e, güzel enerjilerle artık yılın son ayına giriş yapalım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olun yorum yapın beğenin paylaşın ki aramızdaki alma verme dengesi sağlansın. Aynı zamanda aşağıdaki teşekkür butonundan destek olmak isteyenler keza katıl butonundan destek olmak isteyen arkadaşlar varsa şimdiden teşekkür ederim. Yine aşağıdaki linkten telegram grubumuza da katılabilirsiniz dedikten sonra aralık ayı gündemine geçelim. Hemen bir aralık tarihinde venüs mars karşıtlığı var. Venüs 18 derece yay burcundayken Mars 18 derece ikizler burcunda ancak biliyorsunuz ki Mars retro pozisyonda ve e, bu yerleşim sizin haritanızın 12. ve 6. ev bandında ilerliyor. Yani Mars e, bu noktada 6. evinizde özellikle sağlığınız, e, gündelik koşullarınız, iş hayatınız, çalışma arkadaşlarınız gibi alanlarda ciddi bir gündem yarattı. Şimdi ise yine sağlık konularında biraz dikkatli olunması gerekiyor. İkili ilişkilerde gizli ve saklı meselelerin açığa çıkması. Geçmişte kalan kızgınlıkların, kırgınlıkların, tutkuların ön plana çıkması gibi etkileşimlerde mevcut. O yüzden biraz gerilimli başlıyoruz esasında ayın ilk günleriyle beraber. 2 Aralık tarihinde Merkür Neptün karesi var. 22 derece yay ve 22 derece balık burcunda meydana gelecek. Aslında ayın ilk yarısı tamamen bu gündemleri tetikliyor. Burada 22 derece yay ve 22 derece balığın... Çok etkin bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Tabii Merkür Neptün karesi nedir? Zihinsel bulanıklık, karar vermede zorlanmak, neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu tam olarak idrak edememek gibi konuları içermektedir. Burada 12. eviniz ve 3. eviniz kapsamında zihninizin çok aktif olduğu, eski cümlelerin, eski sözlerin sürekli zihninizde tekrarlandığı, uykularınızın kaçtığı, belki Sürekli düşünmekten ve zihin çalıştırmaktan yorgun düştüğünüz bir süreci tetikleyebilir. Özellikle e, sezgilerinize güvenerek, algılarınıza güvenerek, rüyalarınıza güvenerek kararlar alırsanız çok doğru olmayabilir. Çünkü karıştıran bir enerji var arkadaşlar. Dolayısıyla çok hızlı karar almak veya çok keskin karar almak için uygun bir zaman diliminde olmayacağız. E, Tabi burada e, özellikle bu belirsizliğin arkasındaki nedeni tespit etmeye çalışmak önemli olacaktır. Çünkü 4 Aralık tarihinde aynı zamanda Venüs'ün Neptün'le karesi var. Yine 22 derece ve 22 derece balık burcunda. Demek ki burada gizli bir ilişkiye, bir ilişkiye dair gizli bir mesele geçmiş, bir aşk veya geçmiş bir e, maddi kayıp gündemi e, oldukça tetikleniyor. E, burada e, geçmiş mevzuları gözden geçirmek adına önemli süreçler aktif olacaktır gibi gözükmekte. Devam ettiğimde 6 Aralık tarihinde Merkür-Jüpiter karesi var. 29 derece yay ve 29 derece balık burcunda. Aslında 12. ve 3. Ev ayın büyük bir bölümünde tetiklenmekte. Ancak 29 derece artık bir şeyin tamamlandığı, bittiği, kapandığı anlamına gelen bir derecedir. Dolayısıyla burada kendinize fazla güvendiğiniz, büyük bir söz verdiğiniz Konu her neyse bununla alakalı üzerinizdeki yükleri atmanız gerekiyor. Belki kardeşlerinize, yakın arkadaşlarınıza bir söz verdiniz. Ancak bu yük size ağır geliyor. Belki bir sır saklıyorsunuz. Kendinizle alakalı veya başkasıyla alakalı ama artık taşıyamıyorsunuz. Belki geçmişten beri kafanıza takılan, içinizde dert olan ama paylaşamadığınız bir konu var. Artık bunu paylaşmanız gerekiyor. Yani bir şey artık doyum noktasına ulaşmış ve oradaki enerjiyi kesmeniz gerekiyor. Sevgili oğlak burçlara. 8 Aralık tarihine geldiğimizde İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay Mars'la kavuşumda olan bir dolunay ve biliyorsunuz Mars retro pozisyonda. Sizin 6. evinizde meydana gelecek sevgili oğlaklar. Özellikle iş ortamında tartışmalar, kaoslar, bazı sırların ortaya çıkması. Bununla beraber sağlığınızda ihmal ettiğiniz hususlar varsa bununla ilgili ani ortaya çıkan süreçler tetiklenebilir. Dikkatli olmakta fayda olacaktır. Ee, burada Sert açıların yanı sıra Satürn'e de güzel bir kontağı var aslında dolunayın. Ee, Kova burcundan yani ikinci evinizden yeni bir işe girmek isteyen sağlam bir işte Çalışmak isteyen oğlak burçları varsa Buna dair aslında şanslı etkileri içerisinde de olacak ama bir şeyleri tamamlayıp kapatıp bırakmakta Gerekecek gibi gözüküyor. Ve bu dolunayla beraber yavaş yavaş Merkür'ün akabinde Venüsün burcunuza geçmesiyle beraber kendinizi biraz daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Geçmiş travmalar, korkular, kaygılardan uzaklaşıp artık e, ne istediğinizi daha net bir şekilde e, tespit edebilir hale geleceksiniz. Ve kararlarınız daha çok e, dikkat çekecek gibi gözüküyor. 14 Aralık tarihine geldiğimizde Güneş-Neptün karesi yine 22 derece yay ve 22 derece balık burcunda. Ayın başında Merkür'le, akabinde Venüs'le ve şimdi Güneş'le Neptün'ün bu kare görünümü yine 12. ev ve 3. ev hattını tetikliyor. Yani bir sır meselesi, gizli bir konu, bir dedikodu... Veya geçmişle alakalı bir durum zihninizi fazlaca kurcalıyor olabilir. İşte bu bulanıklığın, bu belirsizliğin, bu karanlığın artık güneş neptün karesiyle beraber aydınlığa kavuşma ve e, görmezden gelinemeyecek bir hale gelme durumu söz konusu olacak arkadaşlar. Yani güneşle etkileşim olayları biraz daha aydınlık hale getirir. Tabi kare e, görünüm olduğu için bu çok da hoşumuza giden vaziyette olmayabilir. Bizi biraz zorlayabilir gibi de gözüküyor. 18 Aralık tarihine geldiğimizde ise Merkür-Uranüs üçgeni var. Merkür 15 derece oğlak Uranüs 15 derece boğa burcunda bulunuyor. Yani burada özellikle birçok oğlak burcu için sürpriz, aşklar, heyecan verici gelişmeler mümkün. Gerçekten çok şanslı hissettirecek haberler alabilirsiniz. Çok güzel bir teklifle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani acaba olur mu? Acaba bana çıkar mı bu piyango diyeceğiniz alanlarda gerçekten size iyi hissettirecek gelişmeler yaşama ihtimaliniz mümkün. Birçoğunuz için aşk, birçoğunuz için çocuklarla alakalı gelişmeler veya sanatsal faaliyetleriniz, hobileriniz bu bağlamda tetiklenebilir. 20 Aralık tarihine geldiğimizde ise 2023'ün genel gündemini belirleyecek transit başlıyor. Jüpiter transiti. Biliyorsunuz 2022 başlarında Jüpiter burcundaydı. Akabinde Koç burcuna doğru bir ilerleyiş oldu ama retrolarla beraber çok fazla derece bazında ilerleyemedi. Şimdi ise Jüpiter sizin haritanızın dördüncü evinde ilerleyecek sevgili oğlak burçları. Önümüzdeki bir yıl boyunca ilk altı ay daha yoğun olmak üzere eviniz, yuvanız, aile düzeniniz, ebeveynleriniz, yaşadığınız yer, memleketiniz, yatırımlarınız, kökleriniz... Aile geçmişiniz, travmalarınızla alakalı bir e, genişleme yaşanacak. Burada tabii Jüpiter 4'ten geçerken e, o alanı genişletse de biraz yükselenize kara görünüm yapacağı için sizi zorlayabilir. E, ama daha geniş bir eve taşınmak isteyen, aileye yeni bir üye, yeni bir üye katmak isteyen e, oğlak burçlar için çok şanslı. Bununla beraber yatırımlarınız artabilir, aileden miras kalabilir. Aile büyükleriyle alakalı durumlar iyileşebilir veya bir problem varsa bu sorun artık çözülmek durumunda kalınabilir. Biraz sizin çabalarınızla o kökten gelen konunun çözümlenmesi için aslında şanslı etkiler getirecek Jüpiter önümüzdeki yıl içerisinde siz sevgili oğlak burçlarına. Evet 22 Aralık tarihinde güneşin burcunuza geçmesiyle beraber önümüzdeki bir aylık süreçte. Çok daha özgüvenli bir tavırla, tutumla ilerleyebileceksiniz. Kendinizi yeniden keşfedeceksiniz sevgili oğlak burçları. Şimdiden bütün oğlak burçlarının doğum günlerini de kutluyorum. Gerçekten artık o içinize kapandığınız sırlar, gizemler ve travmalarla uğraştığınız sürecin artık sonuna geleceksiniz. 22 Aralık'ta venüs Uranüs üçgeni var. Aynı zamanda bu etkileşim aslında... Gerçekten yıldırım aşklarını hayatınıza getirecek cinsten aynı zamanda büyük kazançlar elde edebileceğiniz bir şekilde şanslı hissedeceğiniz etkileşimlere de açık olacaksınız. 23 Aralık tarihine geldiğimizde ise Burcu'nuzun bir derecesinde bir yeni ay var. Ee, özellikle tabii bir derecede meydana gelmesi önemli. Ee, burada artık kendinizle alakalı birçok konuyu aynı anda değiştirebileceğiniz önemli bir karar alıyorsunuz. Artık. Ben bu şekilde ilerlemek istemiyorum, yeni kararlar almak istiyorum ve yeni yıla böyle girmek istiyorum diyebilirsiniz sevgili oğlaklar. Belki yeni yıl kararlarından birisi olabilir bu. Tabi Jüpiter'in bu yeni aya karesi var. Vertex veselesinde yine kare görünümü yaptığını görüyoruz. Burada özellikle ailevi konular tekrar yükselebilir artık. İşler o kadar içinden çıkılmaz hale gelebilir ki, siz de artık olaya ben el atıyorum ve bu durumu çözmeye niyet ediyorum diyebilirsiniz. Özellikle tabi kariyeriniz, aileniz, geçmiş-gelecek arasındaki köprü, ebeveynlerle alakalı sıkıntılar, belki evliliğinizle alakalı konular noktasında o kadar kadersel dokunuşlar olacak ki. Ama son söz sizde olacak sevgili oğlaklar. Çünkü gidiş dur diyecek veya devam edecek olan kişi siz olacaksınız ve artık yeni bir dönemi kendiniz için başlatmaya karar vereceksiniz. Ayın sonuna geldiğimizde ise burcunuzun 24 derecesinde Merkür Retrosu başlıyor. Biliyorsunuz Merkür Retrosu geçmiş konuların tekrar gündeme geldiği ama yeni kararları almak için, yeni imzalar atmak için çok da uygun bir sürecin olmadığı dönemlerdir. Farkındaysanız yeni yıla iki kişisel gezegenin retrosuyla giriyoruz. Hem Merkür Retro hem de Mars Retro. Dolayısıyla 2023-2022'nin aslında tozlarını temizleyeceğimiz bir başlangıca şahitlik edecek. Ocak ayı biraz daha bu retrolarla beraber yüzleşme ayı olacak diyebiliriz. Zaten onları zamanı geldiğinde paylaşacağım. 23 yorumlarında zaten bahsetmiştim arkadaşlar. Evet. Aralık ayına dair aktarmak istediklerim bunlar. Sizler neler yaşadığınız yorumlarda paylaşın ve 2023 için lütfen kendinize bir motto belirleyip yorumlarda paylaşın. En beğendiğimi de sabitlemeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü her ne olursa olsun tabii ki yeni bir yıla girmek her ne kadar zorlu süreçlerden geçsek de bizi motive ediyor. Kendimize ufak motivasyonlar, ufak güzellikler, açılan kapılar bulmalıyız ki hayatı daha yaşanılır kılabilelim. E, bu da tamamen bizim elimizde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için instagram obikusastroloji hesabı veya gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden mutlu yıllarınız olsun. Sevgiler, hoşçakalın.